Bu videoda L-298 motor denetleyiciye açma-kapama anahtarını ve güç kablolarını bağlayacağız. Geçen videolardan birinde yaptığımız güç anahtarını kullanacağız. Kablolardan birinin uzun, birinin kısa olduğunu görüyorsunuz. Pillerden gelen kırmızı kabloların uçlarını birbiri üzerine doluyoruz. Pilleri paralel bağlıyoruz çünkü voltajı aynı tutup çalışma süresini artırmak istiyoruz. Şimdi, Anahtardan çıkan kısa kabloyu da diğer iki kabloya dolayalım. Üçünü birlikte kıvırıyoruz. Sıkıca kıvırdıktan sonra, önceden ısıttığımız havyamızı alıyoruz. Kabloları ısıtıp, lehim telini değdiriyoruz. Bu sayede tellerin bir arada lehimlenmesini sağlayacağız. Evet. Hepsini bir arada lehimledik. Telin fazlasını kesiyoruz. Şimdi üstüne, ısıyla daralan makaron geçireceğiz. Sıcak hava tabancanız veya makaronunuz yoksa, elektrik bandı da kullanabilirsiniz. Isıyla daralan makaron, biraz daha iyi sarıyor. Ama işte sıcak hava tabancası ve makaron almanızı gerektiriyor. Yani biraz masraflı. Bağlantıyı siyah elektrik bandıyla sarsanız da, aşağı yukarı aynı sonucu elde edebilirsiniz. Sıcak hava tabancamızla makaronu daraltıyoruz ki, çıplak metal bir şeylere temas etmesin. Yoksa kısa devre yapabilir veya başka bir soruna yol açabilir. O yüzden tüm çıplak telleri yalıtmamız lazım. Anahtarın arkasında kalan tüm bağlantıları sıcak silikonla örtüyoruz. Bunun nedeni şu, anahtar basmalı lambadayken altında başka hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla hiçbir iletkene temas edemezdi. Ama şimdi lambanın tabanına sabitlemiyoruz. Sarsıntıyla Metal bir şeylere temas edebilir. Bu da bir kısa devre riski yaratır. Veya akım devrenin istemediğimiz bir yerine atlayıp bir takım sorunlar doğurabilir. Evet, sıcak silikon kurudu. Böylece anahtarın arka tarafını korumaya alıp yalıtmış olduk. Şimdi anahtardan çıkan uzun kabloyu motor denetleyicinin pozitif kontağına bağlayabiliriz. Uzun kabloyu alıp en soldaki kontağı sıkıştıracağız. Bu önemli. Teli başka bir bloğa değil, bu bloğa sokuyoruz. Bu biraz fazla uzun oldu. Azıcık ucundan keselim, <gülüyor> evet. Bağlantıyı yapmamıza ucu ucuna yetecek kadar çıplak tel bırakmamız lazım. Daha fazla değil. Çünkü aksi takdirde metal bir parçaya temas edebilir. Uzun kablonun en soldaki terminale girmesi gerekiyor. 9 voltluk pilin pozitif ucu denetleyiciye oradan girecek. Şimdi, iki kablo daha alıyoruz. Bunlardan biri 7,5 cm, diğeri ise 12,5 cm uzunluğunda. İkisinin de ucunu sıyırıyoruz. Tekrar edeyim, şu an pilden gelen kablolar üzerinde çalışıyoruz. Bu kabloları birbirine bağlayacağız, hazırlık yapıyoruz. Bunlar pilden çıkan negatif uçlar. Yalıtkanı soymaya çalışıyoruz. İşte bazen böyle zorlayabiliyor. Bu kablo soyucu tek telli sert kablolar için çok iyi ama bu çok telli esnek bir kablo. Bazen tellerden birinin kopmasına yol açabiliyor. O yüzden fazladan dikkat gerektiriyor. Kabloları birazcık daha sıyıralım. Bir santimetre kadar. Şimdi bu iki siyah kablonun tellerini birbirine doluyoruz. Bunlar negatif kablolar. Şimdi de bunları Pilden gelen siyah kabloların teline doluyoruz. Hmm. Gayet sağlam bir bağlantı oldu. Anahtarın kablolarına yaptığımız şeyin aynısını yaptık. Telleri birbirine sıkıca bağladığımıza göre tekrar havyamıza sarılabiliriz. Az önce birbiri üstüne kıvırdığımız telleri şimdi lehimle kaplayacağız. Lehim tellerin tamamını kaplıyor ve böylece çok sağlam bir bağlantı elde ediyoruz. Fazlasını kesiyoruz. Bağlantının fazlasını kestiğimize göre, pensemizi alıp, lehimi sıkıyoruz. Amacımız, öndeki üç binli terminal bloğunun orta kontağına girecek kadar inceltmek. Teli terminale yerleştirdikten sonra, vidayı sıkarak teli sıkıştırıyoruz. Uzun negatif kabloyu alıp geriye atıyoruz. Kısa olanı ise yarım santimetre kadar sıyırıyoruz. Böyle öne uzandığı müddetçe çıplak kalmasında bir mahsur yok. Yaklaşık yedi buçuk santimetre uzunluğunda bir kablo daha alıyoruz. Bu seferki kırmızı. Onun da uçlarını yarımşar santimetre kadar sıyırıyoruz. Ve bu kabloyu, 3000'li terminal bloğunun en sağındaki pina takıyoruz. Bu kablo, Arduino'muza 5 voltluk bir gerilim sağlayacak. Bağlantısını birazdan yapacağız. Ama önce bağlantı kablolarını takacağız. Elimizde 4-5 adet dişi dişi bağlantı kablosu var. Bir, 2, 3, 4. Bu kabloları L298 kartımıza takıyoruz. Hangisini nereye taktığımız önemli değil. Dördünü de gerekli pine takınca ardunyomuzu bağlamaya hazırız demektir.